Sarayköy'de Duacılı Köyü'nde Celal Dede'yi dualarımızda buluşturduktan sonra hemen Duacılı'da bulunan ikinci türbemiz de Arap Dede Türbesi. Arap Dede'nin doğumu, ölümü ya da yaşamı hakkında kesin bir bilgi yok. Sadece rivayetler var kitaplarda. Ee, onlardan bahsedeceğim size. Arap Dede'nin Suudi Arabistan tarafından geldiği, e, Arap olduğu ve isminin de oradan geldiği biliniyor. Akrabaları var. duacılık Köyü'nde hala yaşayan akrabaları. E, onun dışında Arap dede hakkında Hanefi mezhebinden olduğu, İslamiyeti yaymak için uğraştığı ve Cuma günleri dervişleriyle beraber zikir ayinleri yaptığı biliniyor. E, türbenin bahçesinde akrabaların mezarları var. bahçeyi göstermeden önce size türbenin diğer odası yani giriş kısmını göstermek istiyorum. Burada mutfak grafı tarzı bir şey yapılmış. Burada ocağımız var. Yeni ateş yakılmış. Küllerden belli. Burada işte testilerimiz var. Gelenler oturması için tabureler var. Şurada raf var. Onun içine bakmak istiyorum ne var diye. Evet uzun zamandır açılmamış. Bardaklar var burada. Bayağı da tozlanmış. Kapının, türbeye ilk girdiğinizde buraya giriyorsunuz. Hemen kapının sağ tarafında, sanırım burası mezar. Üstü örtüldüğüden belli. Bu da betonla kapatılmış üstü. Akrabalarından birisi burada. kapatalım. Bahçede kapıdan çıkınca hemen burada iki tane mezar var. Bunlarda herhangi bir mezar taşı bilgi yok. Büyük ihtimal akrabalarından bunlarda. Hemen arkaya doğru ilerlediğimizde burada küçük bir tane penceremiz var. Burada Arap Dede gözüküyor. Bahçe yeni sulanmış. İlgileniyorlar bahçeyle. Evet. Akrabalarının bulunduğu mezarlık burası. Arap Dede'nin. Burada bir tane mezarımız var. 1958 tarihli. Burada Sabri Dede büyük ihtimalle Arap Dede'nin şehirleri demiştim, dervişleri. Onlardan birisi e, Vefatı 1348 olarak gözüküyor. İşte 1800'lük 1840 yıllarına tekabül ediyor aşağı yukarı. Sanırım dervişlerinden birisi. Bu yeni yapılan bir mezar taşı. Ama e, burada ilk orijinal mezar taşı, Tuz taşından yapılmış tabi bu. Herhangi bir isim yok. Büyük ihtimalle köylüler Yeni mezar taşını yapıp koydular. Burada çok fazla kabir var yani İsimsiz. ilk kapının girişinde iki tane vardı. Mezar taşı olmayan burada da var. Bir tane. Mezar. Ama bir tane taş koymuşlar sadece. İsmi yok. Burada günümüze daha yakın olanlar var artık. Buradan itibaren. Günümüze daha yakın. 1983 var. 2011 var burada. 95 var ve en eski burada. Zebil Haliloğlu Mehmet Güder. Burada zaten Güder soyadı var. Arap dediğinin akrabalarının soyadı Güdermiş. Demek ki. Burada Vefat 1857 yazıyor, mezar taşında. Burası bakımlı, burada domates ekilmiş, yeni. Tabi burada mezarlar daha devam ediyor. Burada bir tane daha mezarımız var, bu da isimsiz ve taşsız. gene burada gözüktüğü gibi. Burada bir tane daha tuş taşından yapılmış mezarımız var, bunda da herhangi bir isim var. Ama Arapça, bu da 1800'lü yıllardan kalma büyük ihtimal Osmanlıca yazılmış ve bırakılmış. Burası bakımlı ve güzel bir bahçe. Buraya bakıyorlar. Burada ilgilenen bir tane dedem var.